Hepinize tekrardan Selam Arkadaşlar Ben Muhammed Emin Kılımı. hoş geldiniz. Bugün Selam Arkadaşlar Yeni Öğrendiğim önemli bir karar hakkında sizlerle belirtmek istedim Arkadaşlar biliyorsunuz ki son zamanlarda kanalımıza çok büyük bir düşüş var Bunun sebebini yavaş yavaş öğrenmeye başladım arkadaşlar Bunun sebebi Aslında çok basit Youtube Arkadaşlar Bizi önermemesinin sebebi iki tane telifimiz bir tane de toplu 2 tane olması biz teliften önce hiçbir zaman geçmedik her zaman çıkıştaydık YouTube bize telif süpersel tarafından iki tane telif yedim ve YouTube'un bize önermesi sıfırlandı. Son zamanlarda yaptığım araştırmalarda e, baktığım zaman birçok kişiden e, bu sorun var YouTube'da bu ara sıkıntı var diyor herkes bildirim atmıyor telif atıyor sana telif attıkları zaman iki üç bir, bir iki defa kanalı tamamen çökertiyorlar. O telifler geçene kadar kalan hep düşüştü oluyor. İşte Seni önermiyor hiçbir zaman. Bildirim atmıyor kimseye. Kimseye bazı kişiler atıyor bazılarını atmıyor. Yani arkadaşlar bu durum bundan ibaret. Biz de arkadaşlar Bunun üstesinden gelmek için kanımıza tekrardan yukarı çıkarmak için Bir yol buldum arkadaşlar. Bize önermesi için YouTube'un Herkes Attığım her videonun altına 2-3 tane ne yapacağız ama abc mesela a bir yorum a ikinci örme üçüncü yorum, C sonra da herkesin attığı o üç ürumu herkes beğendiği zaman arkadaşlar ve mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz videoyu mesela sevmiyorsunuz ama açın bir tarafı koyun telefonunuzu ya da bilgisayarınızdan oynadığınız zaman başka bir şeyle ilgilenir ondan da videomuz 8-9 dakika oluyor yani 8-9'da kadar olacak bırakın YouTube sorumuzu önersin yani çünkü ben YouTube bizi önermedikten sonra çekiliş yapmak istemiyorum çünkü yani i̇zleyenim olmadıktan sonra ben çekiliş yapsam ne fayda? Fazla kişi katılmayacak ki. Yani ben fazla kişiye katılmasını ötmek için. O yüzden arkadaşlar çekiliş yapmıyorum zaten. Eğer şöyle bir tekrardan YouTube'u önermeye başladığınız zaman çekilişe başlatacağım. O yüzden arkadaşlar bizim arkadaşlar mesela diyelim video 30 kişi izliyor. 30 kişi arkadaşlar. Nerede? Orta tam o 10 benim. 10 kişi 3 tane yorum atsa 60. 60 diyorum 30, 30. 30 yorum. Hepsi ona beğense 10 kişi de. Hepsi online like. Bir düşünün. Online izlenme sürüsü 10 kişi izledi. 8 dakika, 80 dakika ve etkileşimimiz de fazla. O yüzden YouTube bize önermeye başlar. Ben bu sayede ben de çekilişlerimi sürdürürüm. Durumunun neye berat arkadaşlar? Neyse beni dinlediğiniz denedi için çok teşekkür ederim. Hala kanalımızda buradaysanız, aşağıya kanalıma abone Unutmayın arkadaşlar. Bu oy deste bekliyorum. Görüşürüz. Baba.